Çarpanları ayırma yöntemiyle ikinci dereceden denklem çözümüne hoş geldiniz. Hemen birkaç problemle başlayalım. Elimde f x eşittir x kare artı 6 x artı 8. Evet, denklemimiz bu. Şimdi eğer f denkleminin grafiğini çizersek şunun gibi görünür. Tam olarak nasıl görüneceğini bilmiyorum ama bir parabol olacak ve birkaç noktada x eksenini kesecek. Burada ve burada. Yapacağımız şey, bu iki noktanın ne olduğunu bulmak. Öncelikle bir fonksiyon x eksenini keserse, bu fx 0'a eşit demektir. Çünkü bu fx, x eksenidir ve y ekseni benzer. Yani burada fx 0'a eşittir. Bu denklemi çözebilmek için fx'i 0'a eşitleriz. Ve x kare artı 6x artı 8 eşittir 0 denklemini elde ederiz. Bunu çözmesi kolay gibi görünebilir ama x'in karesinin bulunduğu ifadeler her şeyi karıştırabilir. Deneyip kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. x'in karesi artı 6x artı 8 diyoruz. Ama bu ifade x artı bir şey çarpı x artı bir şey şeklinde yazılabilir. Bu seferkinin 0'a eşit olması dışında denklem aynı olacaktır. Şimdi bu sunumda problem çözümünün sistematiğini ya da bunu yapmanın mekanik yöntemini göstereceğim. Daha sonra başka bir sunumda bunun neden işe yaradığını anlatacağım. Elde ettiğimiz cevapları ve ifadeleri sadece çarparak neden işe yaradıklarını, nasıl işe yaradıklarını görebilirsiniz. Bunu yaparken kullanacağımız yöntem, bu x teriminin katsayısına bakmak olacak. Burada 6. Ardından hangi sayıların toplamının 6'ya eşit olacağını bulacağız. Ve bu sayılar aynı zamanda çarpıldığında 8 elde edeceğiz. Pekala, şimdi 8'in çarpanlarını düşünelim. 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8'dir. O zaman 1 çarpı 8 eşittir 8 deriz ama 1 artı 8 eşittir 9, yani buraya uymaz. Ama 2 çarpı 4 8'dir ve 2 artı 4 de 6'ya eşittir. Yani, bulduğumuz, şu an bulduğumuz sonuç doğru. Öyleyse, x artı 2 ve x artı 4, 0'dır diyebiliriz. Şimdi, iki ifade veya iki sayının birbiriyle çarpımı 0'a eşitse, bu sayılardan biri ya da her ikisi de 0'a eşit olmalıdır. Yani şimdi, x artı 2 ve veya x artı 4, 0'a eşit diyebiliriz. Bu çok basit bir denklem. Her iki taraftan da iki çıkarınca, 2 çıkarınca x'in eksi 2'ye eşit olduğunu görürüz ve burada da x eksi 4'e eşittir. Eğer bunlardan herhangi birini denkleme yerleştirirsek, denklemin doğru çıkacağını görürüz. Eksi 2, şimdi bunu ilk olarak eksi 2 ile deneyelim. Eksi 4'ü denemeyi size bırakacağım. Eksi 2'nin karesi artı 6 çarpı eksi 2 artı 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 12, 6 çarpı eksi 2'den artı 8. Evet, sıfır çıktığından eminiz. Aynı şeyi eksi 4 ile yaptığımızda da, aynı sonuca ulaşacağımızı göreceksiniz. Bunun enteresan olduğunu söyleyebilirsiniz ama bu denklemin iki çözümü var. Grafiği düşündüğümüzde, sonuçlar zaten anlamlı gelecektir. Çünkü fx, x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Evet şimdi başka bir probleme bakalım, diyelim ki elimde fx eşittir 2x kare artı 20x artı 50 denklemi var. Şimdi denklemin hangi noktalarda x ekseni ile kesiştiğini bulmak istersek yine fx'i 0'a eşitleriz. Şimdi sağ ve sol tarafı buna göre yazacağım, elimizde 2x'in karesi artı 20x artı 50 eşittir 0 ifadesi var. Bu denklemde x'in katsayısı bir önceki denklemden farklı olarak 1 değil, 2 ve ben x'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman denklemi yani sağ ve sol tarafı 2'ye bölelim. Şimdi elimizde x'in karesi artı 10x artı 25 eşittir 0 var. Burada yaptığım tek şey denklemi 1 bölü 2 ile çarpmak ki bu zaten 2'ye bölmekle aynı şey. Tabii ki 0 çarpı 1 bölü 2 0 edecek. Şimdi az önce yaptığımızın aynısını burada uygulamaya hazırız. Burada isterseniz, videoyu durdurup denklemi kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. x artı 1 şey çarpı x artı 1 şey eşittir 0 diyeceğiz. Ve bu bir şeyler toplandıklarında 10'a ve çarpıldıklarında 25'e eşit olmalı. Çok basit, 25'in çarpanlarını düşünelim. 1. 5 ve 25. 1 çarpı 25, 25 eder ama 1 artı 25, 26'dır, 10 değil. Ama 5 çarpı 5, 25 eder ve bunları topladığımızda 10 çıkar. O zaman bu iki sayıda 5 olunca denklik sağlanıyor. x artı 5 ya e da x artı 5, 0'a eşittir diyebiliriz ya da yalnızca bir kez yazabilirsiniz. Buradan x eksi 5'e Buradan x eksi 5'e eşit bulunur. Sizce bunun grafiksel gösterimi nasıl olur? Az önce size bu denklemlerin x eksenini iki noktada kesebileceğini söyledim. Ama bu denklemin tek çözümü var. O zaman bu çözüm şöyle görünür. x eksi 5'e eşitse şuradan geçen ve bu şekilde tekrar yukarı çıkan bir parabol elde ederiz. fx, x eksenini iki noktada kesmek yerine sadece x'in eksi 5'e olduğu noktada keser. Şimdi size yanlış bir şey göstermediğimin kanıtı olarak, x artı 5 çarpı x artı 5'in eşit olması gereken değere eşit olduğunu bir örnekle göstereyim. Bunun x çarpı x artı 5 artı 5 çarpı x artı 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. x kare artı 5x artı 5x artı 25. Ve bu da x kare artı 10x artı 25 eder değil mi? Söylediğimiz gibi eşit çıktı. Şimdi bunu biraz daha açıklayalım ve başka bir örnek çözelim. Yeni bir probleme geçelim. Evet bu seferkinde sadece önemli kısımları açıklayacağım. Şimdi x kare eksi x eksi 30 eşittir 0. Denklem bu. Burada da iki sayının toplamı bize kat vermeli. vermedi. Burada kat eksi 1. Bu sayıların a artı b'nin eksi 1'e ve a çarpı b'nin eksi 30'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Pekala, şimdi 30'un tüm faktörlerini yani tüm çarpanlarını düşünelim. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Evet, bu sefer burada ilginç bir şey oluyor. a çarpı b eksi 30'a eşit olduğu için bu sayılardan biri negatif olmalı. İkisi de negatif olamaz çünkü aynı anda ikisi de negatif olursa bu sefer çarpımları artı 30 olurdu. Ama a çarpı b eksi 30'a eşit. O zaman bu iki çarpanın farkının eksi 1'e eşit olmasını gerektiğini söyleyebiliriz. Tüm bu sayılara baktığımızda çarpanları ikili ikili eşleştirip çarptığımızda sonucun 30 olduğunu görebiliyoruz. Ama burada yalnızca 5 ve 6'nın arasında sadece 1 fark olduğunu görebiliyoruz. Ve katsayım eksi 1 olduğundan, biliyorum çok hızlı gidiyorum ama bununla ilgili daha çok örnek çözeceğim. Denklemi x eksi 6 çarpı x artı 5 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Peki buna nasıl ulaştım sizce? Eksi 6 çarpı 5 eşittir 30. Eksi 6 artı 5 eşittir eksi 1 demek ki doğru oldu. Biliyorum şu an biraz karışık görünüyor olabilir ama ne kadar çok örnek çözerseniz inanın o kadar anlamlı hale gelecek. Buna göre denklemde x eşittir 6 ya da x eşittir eksi 5 elde edersiniz. Sanıyorum artık çarpanlara ayırma yöntemiyle ikinci dereceden denklem çözmeye hazırsınız. Ben de bununla ilgili birkaç modül daha hazırlayacağım. Hepinize iyi eğlenceler.